Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoşgeldiniz MEP 10. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz bugün 4. tekrar testini çözeceğiz arkadaşlar bu testimizde göreceğimiz konular kimyanın temel kanunları kimyasal hesaplamalar mol kavramı tepkime denkleştirme Karışımlar ve derişim örnekleri olacak birinci sorumuzda başlıyoruz arkadaşlar. Evet birinci sorumuzu çözmek için sabit oranlar kanunu bilmemiz gerekiyor. Sabit oranlar kanunu 1799 yılında kimyanın ikinci kanunu olarak Joseph Proust tarafından bulundu ve bu kanuna göre bir bileşi oluşturan elementler arasında değişmeyen sabit bir oran vardır diyor sorumuzda elementler birleşik oluştururken sabit kütle oranında birleşir xy3 bileşiğinde kütlece %40 oranında x elementi bulunmaktadır diye bir bilgi vermiş buna göre diyor xy2 birleşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta bilgi olarak verilen bileşik xy3 iken soru olarak verilen bileşik xy2 yani birinde y3 tane birinde y2 tane bize bilgi olarak verdiğini yazalım hemen x elementinin e, x elementi yüzde 40, üç tane y elementi de ne olur? 100 gram olsa arkadaşlar yüzde 60 olur, 3 y. 60 arkadaşlar buradan bir tane y'nin 20 gram olduğunu buluruz. Şimdi sorumuzda bizden istenen bileşi yazalım. X X değişmiyor arkadaşlar yine 40. tane y diyor. Arkadaşlar bir tane y 20 ise iki tane y de 40'tır. Bu e, bileşik tepkimeye girdiği zaman bu elementler tepkimeye girdiği zaman x, y, 2 bileşiği oluşur. E, 40 gram x'den 40 gram y'den e, toplamda 80 gram kütlenin korunumu kanunundan ne oluyor? Ürün meydana gelir. Şimdi birinci yargımıza bakalım. m gram x ile m gram y elementinden 2 m gram x, y, 2 bileşiği oluşur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar m'in 40 olduğunu düşünürsek. M gram x'ten yine eşit miktarda M gram Y'den giriyor. Ve 2 M gram X'ye 2 oluşuyor. Birinci yargımız böylelikle doğru oluyor. İkinci yargımıza baktığımızda 2 y 2 bileşiğinin mol kütlesi 64 gram bölüm mol olduğuna göre X'in atom kütlesi 32 gram bölüm moldür. Arkadaşlar bakın X ve Y'nin kütleleri X Y iki bileşi için söylüyorum kütleleri eşit miktardaysa eğer toplamı 64 gram bölü molse arkadaşlar bunun yarısı X'tir o halde X'in ki 32 gram bölü moldür yani ikinci yargıımızda ne oluyor doğru oluyor üçüncü yargımıza geldiğimizde 20 gram X evet X'ten 20 gram alıyorsak mecburen y'den de 20 gram eşit kütlelerde olacak ama burada bize 30 gram y vermiş tamam olabilir 30 gram y'nin 20 gramını kullanırız arkadaşlar 30'un 20'si gider 10 gram arkadaşlar y artar evet ne olur 40 gram x y 2 oluşur 20 gram x 30 gram y'den en fazla 40 gram x y 2 bileşi oluşur yani 3. yargımız da doğrudur 10 gram ne olacaktır arkadaşlar 10 gram y artacaktır yani değişen bir şey olmayacaktır. Evet sabit oranlar kanunu o halde doğru seçeneğimiz E şıkkı 1-2-3 doğrudur. İkinci sorumuza geldiğimizde ikinci sorumuz katlı oranlar kanunu ile ilgili. 1804 yılında yani sabit oranlar kanunundan 5 yıl sonra İngiliz bir kimyacı John Dalton tarafından bulunmuştur arkadaşlar. John Dalton aynı zamanda neyi bulmuştu arkadaşlar? İlk atomu modelleyen kişiydi Katlı oranlar kanunu ile ilgili soruları çözmek için şurada 3 tane kuralımız var. Bileşikler yani karşılaştırılan katlı oran aranan bileşikler en fazla 2 tür element içerecektir. Yani atıyorum X Y olabilir. X Y Z gibi bir bileşikte katlı oranlar kanunu aranmaz arkadaşlar. Element türleri aynı olmalıdır. Yani atıyorum X, 2 ile X, 3'ü ne yapabiliriz? Katlı oranını e, araştırabiliriz arkadaşlar. E, e, basit formülleri farklı olmalı. Bakın arkadaşlar sabit e, sadeleştirdiğimiz zaman X, 2, X, 3 arasında sadeleştirecek bir şey yok. Basit formülleri yani kaba formülleri farklıdır. Kat oranlar kanununa uyan bileşik çiftleri de iki element içermelidir. Element türleri aynı olmalıdır. Basit formülleri aynı olmamalıdır. Buna göre aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi? Kat oranlar kanununa uymaz diyor arkadaşlar. Bakalım A seçeneğinde evet. iki element iki element ikisi de birbirinin aynısı. Sadeleştirme yok. Basit formülleri kaba formülleri de farklı. Evet bu arkadaşlar katlı oranlar kanununa uyar. Su ve dihidrojen e, dihidrojen dioksit arkadaşlar baktığımız zaman sadeleştirme var. Hemen sadeleştirme yapalım. Hidrojen monoksit oldu. Sade İki elementten oluşmuş. ikisi de birbirinin aynısı ve sade formülleri yani basit formülleri birbirinden farklı. Burada da katlı oran aranabilir. Demir 2 oksit, demir 3 oksit arkadaşlar. Ee, sadeleştirme yok. Aynı elementlerden oluşmuş. En fazla 2 elementten oluşmuş. Burada da katlı oranlar kanunu aranabilir. Azot dioksit, diazot tetroksit arkadaşlar sadeleştirmeyi yapıyorum. 2'ye bölünür N kalır, 2'ye bölünür O2 kalır. İlk iki kurala uyuyor ancak 3. kural basit formülleri farklı olması gerekiyor. Buna uymadığı için burada arkadaşlar e, kat oranlar kanunu aranmaz. E şıkkına baktığımız zaman 2 elementten oluşmuş. Kükürt, dioksit, kükürt, trioksit, sadeleştirme yok. Basit formülleri de farklı. Burada da arkadaşlar ne yapılır? Kat oranlar kanunu aranabilir. Doğru seçeneğimiz aranmayan seçeneğimiz, uymayan seçeneğimiz D şıkkıdır. 3. sorumuza geçiyoruz. 1 mol... C2H6O2 bileşiği 2 mol karbon atomu 6 mol hidrojen atomu 2 mol oksijen atomu olmak üzere toplam 10 mol atom içerir diyor arkadaşlar bakın bir molekülün içerisindeki atomları sayıyoruz 1 mol molekülde 10 mol atom vardır diyor evet doğrudur arkadaşlar bakın yanda da örneklerimiz var bir molekül içerisinde atom sayıları o atomların molekül içerisinde kaç mol olduğunu gösterir diyor. 1 mol sodyum karbonatta 2 mol sodyum, 1 mol karbon, 3 mol de oksijen atomu vardır. Verilen bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır yanlışı arıyoruz. 2 mol atom içeren metan bileşiği 0,4 moldur. Arkadaşlar hemen şuraya yazalım. 1 mol metan bileşiğinde 5 mol atom vardır değil mi? 5 mol, 1 mol karbon, 4 mol de hidrojen, 5 mol atom varsa arkadaşlar... Ne diyor? 2 mol atom içeren 2 mol atom içeren e, metan kaç moldür? Buradan x eşittir. içler dışlar çarpımı yapıyoruz. x eşittir. 2 bölü 5'ten e, 2 bölü 5 0.4 mol çıkar. Yani A şıkkımız doğrudur. 0.4 moldür demiş. Doğru. 5 şıkkına baktığımızda arkadaşlar 1.5 mol su bileşiği 3 mol hidrojen atomu içerir. Önce biz 1 moline bakalım. 1 mol su bileşiğinde 2 mol hidrojen atomu var. Doğru mu? Evet. O zaman e, 1.5 mol su bileşiğinde e, kaç mol hidrojen atomu var? Buradan x eşittir. 1.5 çarpı 2'den. Bu da eşittir. 3 mol hidrojen atomu vardır. Evet. Burada da aynı şeyi söylemiş. 3 mol hidrojen atomu içerir. Doğru. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar 2.5 mol karbondioksit bileşiği 5 mol karbon atomu içerir. Arkadaşlar bakın. 1 mol karbondioksit 1 mol karbon içerir. 1 mol karbon içerirse 2.5 mol karbondioksit x mol karbon içerir diyoruz. Buradan x eşittir. 2.5 mol yani eşit olması gerekiyor. birebir bir çünkü. O halde burada 5 mol demiş. Yanlış olan şık c şıkkıdır. Biz devam edelim. D'ye de bakalım. 0.2 mol diazot e, trioksit bileşiği toplam 1 mol atom içerir. Bakın arkadaşlar hemen yazıyoruz. 1 mol yazalım. 1 mol N2O3 yani diazot trioksit bileşiğinde toplamda 5 mol atom varsa bize ne demiş? 0,2 mol. 0,2 mol N2O3'de ne kadar atom olur? Buradan x eşittir. 0,2 çarpı 5'ten burada 1 mol atom olur. Yani 1 mol dediği için D şıkkı da doğru oluyor. E şıkkında şuraya yapalım. 0,4 mol oksijen atomu içeren kükürt dioksit bileşiği 0,2 moldür. Arkadaşlar 1 mol Kükürt dioksitte 2 mol oksijen atomu varsa 2 mol O varsa arkadaşlar 0.4 mol kükürt dioksitte kaç mol oksijen atomu vardır deriz arkadaşlar. Özür dilerim. Ee, yanlış yaptık. Orantıyı yanlış kurduk. Bize ne diyor? <gülüyor> 0.4 mol oksijen atomu. 0.4 mol oksijen atomu içeren... Kükürt dioksit kaç moldur diye soruyor. Buradan içler dışlar çarpım yapıyoruz. X eşittir 0.4 mol bölü 2 bu da eşittir 0.2 mol kükürt dioksittir. Yani 0.2 moldür diyor. E şıkkımız da doğru oluyor. Dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet dördüncü soruda 0.25 mol karbondioksit gazıyla ilgili... Bilgiler şöyledir diyor. Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane yargı vermiş. Hepsi için ayrı ayrı değerlendirme yapacağız. Bu soruyu çözmek için arkadaşlar herhangi bir gazın normal şartlar altında yani 1 atmosfer 0 santigrat derecede 22 onda 4 litre hacim kapladığını mol formüllerini ve gramın e, atomik kütle birimine veya avagadro sayısına dönüşüm e, formüllerini bilmemiz gerekiyor. Şuradaki formülleri bilmemiz gerekiyor. Evet yargılarından hangileri yanlıştır yanlıştır arıyoruz. Birinci yargımıza bakalım arkadaşlar. 0.25 mol karbondioksit 11 gramdır. Hemen şuraya yapalım. 1 mol karbondioksit arkadaşlar. E, 12 karbondan artı 2 tane oksijen her biri 16'dır. O, 32 ne yapıyor? 44 yapıyor. 1 mol karbondioksit 44 gramsa 0.25 mol karbondioksit kaç gramdır diyoruz. Buradan x eşittir. Arkadaşlar 0.25 çarpı 44. Arkadaşlar 0.25 1 bölü 4 demek yani 44'e bölersek 11 gram çıkar arkadaşlar. Yani birinci yargımız doğrudur. Şurası doğru. İkinci yargımıza bakalım arkadaşlar. 0.25 mol karbondioksit. 1,505 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu içerir diyor hemen bakalım arkadaşlar 1 mol karbondioksit 1 mol CO2 6,02 çarpı yani ena tane 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeriyorsa 0.25 mol karbondioksit kaç tane atom içerir Diyoruz karbon atomu içerir arkadaşlar 1'e 1'dir çünkü karbon bakın 1 mol'de 1 mol karbon vardır. E, evet buradan baktığımız zaman arkadaşlar yine 6,02'yi 4'e bölmemiz gerekiyor. Buradan x eşittir 1,505 çarpı 10 üzeri 23 çıkar yani ikinci yargımız da doğrudur. Yanlış arıyorduk 1 ve ikinci yargımızın olduğu bütün şıkları siliyorum arkadaşlar doğru seçeneğimiz D ya da E şıkkı olacaktır. 3. yargımıza baktığımızda yani şuraya bakalım. 0.25 mol karbondioksit gazı 0.75 mol oksijen atomu içerir. Hemen şuraya yapalım. 1 mol karbondioksitte kaç mol oksijen var? 2 mol oksijen var. O zaman 0.25 mol karbondioksitte kaç mol oksijen vardır dersek buradan x eşittir. Yine 2'yi 4'e bölersek arkadaşlar ne olur? Ya da 0.25 çarpı 2 bu da eşittir 0.50 mol karbondioksit içerir. Arkadaşlar demek ki 3. yargımız yanlışmış. Evet şuraya yanlış diyelim. Evet. ikisinde de D ve E'de de 3 olduğu için devam edeceğiz. 4. yargımıza bakalım arkadaşlar. Evet. Ne yapmışlar arkadaşlar? Bakın 0.25 mol karbondioksit 44 çarpı NAAKB'dir. Arkadaşlar şu NAAKB esasen gram demektir. Bakın biz burada 0.25 mol karbondioksitin 11 gram olduğunu bulduk. Şimdi 11 gram olduğunu bulduğumuz 11 gram. Gramı e, NA AKB'ye çevirirsek arkadaşlar 11 gram eşittir. 11 NA AKB'dir arkadaşlar. AKB'dir. Çünkü e, gram eşittir. NA çarpı yani Avogadro sayısı bu çarpı atomik kütle birimidir arkadaşlar o halde 0,25 mol karbondioksit 11 NAKB akb olacakken burada 44 vermişler 1 mol karbondioksit 44 NAKB'dir Na arkadaşlar o halde dördüncü da yanlıştır yanlış olanları hemen bulduk D seçeneğimiz doğru cevabımız olacak 3 ve 4 yanlış 5'i de bakalım arkadaşlar 5'te de e, bilgide verilen şey e, sorulmuş e, 0.25 mol karbondioksit gazı normal şartlar altında normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplar. Hemen şuraya yapalım arkadaşlar. 1 mol herhangi bir gaz. Bu karbondioksit de olabilir. Farklı da olabilir. Normal şartlar altında onda 4 litre hacim kaplıyorsa litre hacim kaplıyorsa 0.25 mol gaz ne kadar hacim kaplar buradan x eşittir 0.25 çarpı 22 onda 4 dediğimizde yine 4'e böl böler gibi olacağız 20'de 4 5 kere var 24'te 4 6 kere var 5.6 litre hacim kaplar diyoruz arkadaşlar evet bu yargımız da doğrudur yanlış olan yargılarımız 3 ve 4 oluyor doğru seçeneğimiz arkadaşlar D şıkkı oluyor 5. sorumuza geçiyoruz Beşinci sorumuzda yine normal şartlar altında bir gazla bahsetmiş. Arkadaşlar burada bir bilgi daha söyleyelim. TYT sınavında kesinlikle size bu bilgiyi vermezler. Normal şartlar altında bir gazın bir molü herhangi bir gazın bir molü 22 onda dörtken oda sıcaklığında 24 buçuktur. Oda sıcaklığıyla normal şartlar altında ne gibi bir fark var diyorsanız basınç değişmiyor. Bir atmosfer normal şartlar 0 santigrat derece ise oda sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Sadece sıcaklık artıyor arkadaşlar. Sıcaklık arttığı zaman biliyorsunuz gazların hacmi de artar. Sıcaklıkta kinetik enerji de artar biliyorsunuz. Evet normal koşullarda onda 4 litre hacim kaplar diyor. Buna göre maddelerinden hangilerinin normal koşullarda hacmi onda 4 litredir diyor. Yani hangileri diyor şu yargılardan diyor hangileri 1 moldur diyor. Bakın 1 mol atom içeren oksijen e, gazı arkadaşlar 1 mol o 2 gazı e, 2 mol pardon. 1 mol O2 gazı 2 mol oksijen atomu içerirse ne diyor 1 mol atom içeren 1 mol oksijen atomu içeren 1 mol atom içeren 1 mol atom içeren, mol atom içeren O2 kaç moldür? Buradan x eşittir yarıya düşüyorsa bu da yarıya düşüyor. 0.5 moldür. Arkadaşlar 0.5 mol olan bir gaz 11.2 litre hacim kaplar. Bakın 1 molü 1 mol o2 22 onda 4 litre ise yarım mol O2 kaç litredir dersek buradan x eşittir 1 bölü 2 demektir 05 o zaman bunun yarısı 11.2 litre o halde birinci yargımız yanlıştır bir olan bütün seçenekleri silelim arkadaşlar doğru seçeneğimiz B ya da D şıkkı olacaktır ikinci yargımıza bakalım 44 gram gram vermiş bu sefer karbondioksit gazı arkadaşlar 1 mol Karbon dioksitin kaç gram olduğuna bakalım. 12 karbondan geliyor. Arkadaşlar oksijenin bir tanesi 16'dır. 2 oksijen olduğuna göre 2 çarpı 16'dan burası da 32'dir. Bu da eşittir. 44 gram olduğuna göre. 44 gram. Yani 1 mol e, karbondioksit gazı 44 gramsa burada 44 gram karbondioksit gazının 1 mol olduğunu söyleyebiliriz. 1 mol gazda arkadaşlar 22.10'da 4 tracım kaplar. Yani ikinci yargımız doğrudur. Üçüncü yargımıza geldiğimiz zaman 4 na tane bakın burada tane vermiş. Hidrojen atomu içeren e, metan gazı. CH4 gazı arkadaşlar bakın e, 1 mol CH4'te yani metanda 4 mol e, hidrojen vardır değil mi? Şimdi bakın demin vermiştik fo, formülü 4 mol hidrojen demek arkadaşlar. Yani 1 mol hidrojen Na tane atom içeriyorsa 4 mol hidrojende e, 4 Na tane e, hidrojen atomu içerir. O halde 4 Na tane hidrojen atomu içeren 4 Na tane hidrojen atomu içeren hidrojen 1 mol da vardır. Demek ki buradaki metanda 1 moldür. 1 mol metan gazı da 22.10'da 4 litre hacim kaplar. O halde doğru seçeneğimiz D seçeneği 2 ve 3.22.10'da 4 litre hacim kaplar. Birinci yargımız ise 11.2 litre hacim kaplar diyoruz. Evet 6. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 6. soruda 1 mol C3H6 bileşiği 6.02x10 üzeri 23 tane molekül vardır. Evet yani 1 molünde bu kadar molekül vardır. Buna göre 1,806 çarpı 10 üzeri 22. Bakın arkadaşlar burada 22 vermiş. 22 23 olabilmesi için eşitlememiz için şu virgülü sola doğru bir, bir tane daha kaydırmamız lazım. C3 ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle 1 mol C3H6 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise e, Arkadaşlar şu 22'yi 23 yapacağım. E, 0,1806 çarpı 10 üzeri 23 tane e, tanecik içeren C3H6 kaç mol'dür diyoruz. Buradan x eşittir arkadaşlar. E, 0,1806 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 buradan sadeleştirme yaparsak bakın virgülleri görmesek hiç virgül olmasa 1806 ile 602 arasında 3 kat var arkadaşlar. O halde virgül olduğu için bu iki tane virgül sağa kaydırmamız gerekiyor. 0,03 mol çıkacaktır arkadaşlar. 0.03 molü de. Biz virgülü e, kaldırmak istersek arkadaşlar 3 çarpı bakın sağdan sayıyorum 1 2 10 üzeri eksi 2 mol olduğunu buluruz. Evet A şıkkımız doğrudur arkadaşlar. B şıkkımız da 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol karbonatım içerir. Arkadaşlar hangisi yanlıştır diyor. Bu arada bu yanlışı arıyoruz. Arkadaşlar 1 mol C3H6'da 3 mol karbon varsa arkadaşlar 0.03 mol C3H6'da kaç mol karbon vardır? Buradan x eşittir. 0.03 çarpı 3. Bu da eşittir. 0.09 bunu 10 üzeri sayı yani 10 üstü sayıya çevirirsek 9 çarpı Bakın 1,2 virgül yine 10 üzeri eksi 2 virgülü ortadan kaldırmak için mol karbon içerir. Yani B şıkkımız da doğru. C şıkkımıza geldiğimiz zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram hidrojen atomu içerir diyor arkadaşlar. Biz kaç mol içerdiğine bakalım. 1 molü C3H6'da 6 mol hidrojen varsa 0.03 mol. C3H6'da kaç mol hidrojen vardır? Baktığımız zaman X eşittir 0.03 çarpı 6 Bu da eşittir 0.18 mol e, hidrojen varmış. Arkadaşlar 1 mol hidrojen 1 gramsa 0.18 mol hidrojen arkadaşlar Kaç gramdır? X gramdır dersek buradan X eşittir. Ne çıkar? E, 0.18 mol bunu 10 on, on üstü sayı yaparsak 1.8 bakın 2 tane virgül e, atlatırsak yine ne olur 1.2 e, 18 çarpı 10 üzeri 1.8 çarpı 10 üzeri 2 yapar bir tane daha atlatırsak 18 çarpı 10 eksisi 3 yapar arkadaşlar. Demek ki yanlış seçeneğimiz C şıkkıdır. Devam edelim. D şıkkını şu yukarıya ya da şuraya çözelim. D şıkkı D'ye bakalım. 0.27 mol atom içerir. Arkadaşlar 1 mol C3H6 9 mol atom içerirse çünkü bunun 6'sı hidrojenden 3'ü karbondan 9 toplam 9 mol atom içeriyor. 0.03 mol c 6 H3 C3 H6 kaç mol atom içerir? Buradan da X eşittir. 0.03 çarpı 9'dan. Bu da eşittir. Ne olur? 0.27. Bunu e, evet 0.27. Bunu 10 üzerinde sayı yapmamışlar. Direkt yazmışlar. Evet D şıkkımız da doğru. Toplam 1.26 gramdır. Arkadaşlar 1 mol'ü şuraya yapalım onu da. 1 mol C3 H6 kaç gramdır? 2 3 çarpı 12 artı 6 çarpı 1. Nereden geliyor? 3 tane karbon olduğu için karbonun bir tanesi 12 gramdır. Hidrojenin de bir tanesi 1 gramdır. Ne oluyor? 3 çarpı 12'den 36 artı 6 bu da eşittir 42 gram mı yapıyor? Evet 12 24 36 6 daha 42 gramdır. 1 molü 42 gramsı arkadaşlar 0.03 molü kaç gramdır diyoruz? Buradan x eşittir 0.03 çarpı 42'den çarpalım arkadaşlar 3 kere 2 6 3 kere 4 12 12 e, kaç tane virgül var 1 2 tane o zaman 1 2 virgül 1.6 gramdır evet 1.26 gramdır yani e seçeneğimizde doğrudur. 7. soruya geçelim kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin atom tür ve sayısı ürünlerinkine eşittir yani e, kimyasal tepkimelerdeki bir kanundur arkadaşlar atom tür ve sayısı değişmez eşit değilse tepkimenin uygun katsayılarla denkleştirilmesi gerekiyor evet arkadaşlar tepkime denkleştirme ile ilgili bir soruymuş bu bilgiye göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin denkleştirilmesi gerekir diyor. Arkadaşlar tepkime denkleştirilirken normal olarak şöyle üretirler. Genellikle en kalabalık olan e, atom grubunun e, kat sayısı 1 olarak alınır. E, ben şöyle diyeyim arkadaşlar. İlk önce tepkimenin yabancı, yabancı dediklerim ya da misafir dediklerim hidrojen ve oksijen dışındaki elementlerin sayısı her iki tarafta da eşitlenir. Sonra en son hidrojen en sondan sonra da yani e, denkleştirmenin sonunda da oksijen sayıları eşitlenir şimdi bakalım birinci A yargısına evet 2 kere 2 4 tane hidrojen burada 2 tane oksijen var 2 kere 2 4 hidrojen burada 2 kere 1 2 tane oksijen evet e, gördüğünüz gibi iki tarafta da eşit o halde burada eşitleme yoktur Burada yabancı var, karbon var, 2 karbon var solda girenler tarafında. Ürünler tarafında da 2 kere 1, 2 karbon var. Karbonlar eşit. Hidrojene bakalım. 1 ee, hidrojen burada, 5 burada. Toplamda 6 hidrojen var. Burada 3 kere 2, 6. Hidrojenler de eşit. Oksijenlere bakalım. 6 burada var, 3 kere 2, 6. 1 de burada var. 7 ee, hidrojen var toplamda. Sağ tarafa baktığımız zaman 2 kere 2 4 hidrojen burada 3 kere 1 3 hidrojen 4 3 daha 7'dir arkadaşlar. Şurada da 7'dir. O halde burada da her iki taraf birbirine eşit. C'ye baktığımız zaman azot ve karbon var. İlk önce azot yapalım. 2 azot solda 2 kere bakın parantez dışında 2 var. Bu parantez içerisindeki atomlar da çarpar. 2 azot sağda evet azotlar tamam. 1 karbon solda 1 karbon sağda evet Doğru 2 kere 3 6 hidrojen solda 2 hidrojen burada 4 de burada arkadaşlar 4 2 2 kere 2 den 4 4 2 daha 6 6 hidrojen burada da 6 tamam oksijene bakalım arkadaşlar 2 oksijen burada 1 1 de burada 2 oksijen burada yani C şıkkı da denk. Evet D şıkkına geldiğimiz zaman 1 karbon 1 karbon doğru 2 kükürt 2 kükürt doğru doğru. Arkadaşlar oksijene baktığımız zaman 2 oksijen burada 2 kere 3 6 oksijen de burada 2 6 daha toplam sağ tarafta 8 oksijen var ama e, sol tarafta 2 oksijen var oksijeni denkleştirmek için kat olarak 4 yazacağız demek ki denkleştirilmesi gereken şık D şıkkıdır. Evet E'ye de bakalım 2 sodyum var 2 sodyum var karbon 1 karbon 1 karbon evet e, klor 2 2 kere 1 2 klor burada 2 kere 1 2 klor burada tamam şimdi hidrojene geldi 2 hidrojen burada 2 hidrojen burada oksijen 3 burada arkadaşlar 2 burada 1 de burada toplamda 3 gördüğünüz gibi e şıkkı da denkmiş denkleştirilmesi gereken değişikli 8. soruya geçiyoruz arkadaşlar evet kimya öğretmeni 66.2 gram kurşun nitrat katısını 100 mililitre suda çözerek birinci çözeltiyi yani şu çözeltiyi oluşturuyor. 33.2 gram potasyum iyodür katısını yine 100 mililitre suda çözerek ikinci çözeltiyi oluşturuyor. Ee, daha sonra bir ve ikinci çözeltileri farklı bir kapta karıştırarak bir katı çökeleğin Evet pot, e, kurşun iyodür çökeliği oluşuyor. Yani şuradaki sarı e, oluştuğunu gösteriyor ve e, formülünü yazıyor tepkimesini yazarak karıştırma sırasında bu tepkiminin gerçekleştiğini söylüyor ve çöken katının kaç gram olduğunu öğrencilerine soruyor. Yani şuradaki potasyum iyodürün katısını soruyor. Arkadaşlar ben hemen tepkimeyi şuraya yazacağım. Anlayın diye. Kurşun nitrat artı e, potasyum iki tane potasyum iyodür eşittir. Bunlar suda. Suda. Ne oluyor? Kurşun iyodür katı olacaktır arkadaşlar. Katı artı 2 potasyum nitrat. Yine sudadır bu da. Suda. Şimdi arkadaşlar ilk önce biz tepkimeyi yazdığımız zaman kurşun nitratın molünü yani girenler tarafındaki e, bileşiklerin kaç mol olduğunu bulmamız gerekiyor. Kaç grammış arkadaşlar? 66.2 grammış. Ne yapıyoruz? En eşittir. Kütle bölü mol kütlesi Formülünden gramı verilmiş bir bileşiğin molünü bulacağız. Kaç grammış arkadaşlar? Kurşun nitrat 66.2 grammış. Ema'sına ee, bakalım. Ema'sını hesaplamış vermişler. Evet 331, 331 gram bölümü olmuş. Arkadaşlar şuradaki virgülü görmezseniz 66.2'nin yani 662'nin 331'in 2 kat olduğunu görürsünüz. O halde formülü. E, Virgül de hesaba katarsak 0.2 mol olduğunu buluruz. Yani kurşun nitraz 0.2 molmuş. Başlangıçta arkadaşlar. Evet potasyum iyodür'e bakalım arkadaşlar. Potasyum iyodür yine aynı şekilde en eşittir. M bölü MA formülünden potasyum iyodürün 33.2 gram olduğunu. 33.2 gram olduğunu. MA'sına bakalım potasyum iyodürün 166. Bakın arkadaşlar aynı şekilde. O şu virgülü görmezsek 166, 166'da 332 yapar. O halde bu da 0.2 molmüş arkadaşlar. Potasyum iyodürü de başlangıçta 0.2 mol olarak kullanalım. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, bakın burada tepkimeye girerken katsayısı büyük olana bakın. 2 mola karşı yani katsayısı 2 olana kadar karşı 2 kullanılırsa, 0.2 kullanılırsa 1 olana karşı da ne, ne kullanılacaktır? 0,1 mol kullanılacaktır arkadaşlar. Peki katsayısı bir olandan 0,1 kullanılıyorsa katsayısı bir olandan da yine 0,1 oluşacaktır. Katsayısı iki olandan da 0,2 mol oluşacaktır. Bunlar oluşanlar, bunlar kullanılanlar. Sonuç olarak kurşun nitrat 0,1 mol artar. Potasyum iyodür. Kalmaz. Sınırlayıcı bileşen potasyum iyodürdür arkadaşlar. Kurşun iyodürdan yani katıdan şu alttaki katının 0.1 mol olduğunu oluştuğunu ve potasyum nitratında sulu çözeltisinin yine 0.2 mol olduğunu buluruz. Bize ne demişti? Şunu soruyordu değil mi? Peki yine deminki formülden en eşittir. M bölü MA formülünden bu sefer molu biliyoruz. 0.1 mol eşittir. Kütleyi soruyor zaten bize kaç gram olduğunu. Emasına bakalım potasyum iyodürün eması evet onu da hazır vermişler 461 grammış arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsak kütle eşittir 461 çarpı 01 o, o da 46.1 gram yapar yani doğru seçeneğimiz e şıkkı olacaktır çöken katı 46.1 grammış. 9. sorumuza geldik. 9. sorumuzda bilmemiz gerekenler yine Avogadro sayısı kadar atom ya da molekül içeren bir maddeyim. 1 mol denir molün tanımı. Mol ismi Alman kimyager Walt Oswald tarafından koyulmuştur. Ee, arkadaşlar 1 mol hidrojen atomun kütlesi 1 gramdır. 1 mol oksijen atomun kütlesi 16 gramdır. 1 mol su da 18 gram olur diyor. Karbon monoksitle e, 1 bölü 2 yani yarım mol oksijen gazı tepkimeye girerse karbondioksit oluşur. Tepkimesinde 1 mol karbon monoksitle yarım mol oksijen tepkimeye girmektedir. Tepkimeye girenler birer mol alınsa yarım mol O2 artar. Evet arkadaşlar bakın. Bu 1'e 1 kullanılıyorsa yarıma 0.5'e 1/2 0.5 ee, ne olacaktır yarım kullanılacaktır bire de bir oluşacaktır eğer başlangıçta bir bundan bir de bundan olsaydı bunun yarısı ne yapacaktı artacaktı Buna göre diyor gümüş le oksijen gazı sonucunda gümüş oksit tepkimesine girenler ikişer mol alınırsa hangi maddeden kaç mol artar çok basit bir soruymuş arkadaşlar başlangıçta iki mol bundan iki mol bundan fazla olana bakacağız arkadaşlar 2'ye 2 kullanılırsa bakın kat sayısı 2 olana 2 mol kullanılırsa kat sayısı 1 olanı da 1 mol kullanılacaktır. Kat sayısı 2 olandan da 2 mol oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi başlangıçta her birinden 2'şer mol vardı. Bu tamamen bitti. Yani sınırlayan birleşen gümüştür burada. Bundan 2 mol vardı arkadaşlar. Oksijenden 2 mol vardı. 1 molü kullanıldı arkadaşlar. 1 mol kullandığı 1 mol o 2 artacaktır. Hangi maddeden kaç mol artar demiş. 1 mol oksijen gazı artacaktır arkadaşlar. A seçeneğimiz doğru. 10. sorumuza geliyoruz. Oo, grafik sorusu çok güzel. Bir kimyasal tepkimede de tamamen tükenen madde sınırlayıcı bileşen denir. Sınırlayıcı bileşene göre oluşan ürünlerin miktarı belirlenir. Evet arkadaşlar bazen böyle iki maddeden de belirli miktarda alırız. Ve bir tanesi biterken bir tanesi Artar bakalım krom elementinin 1.04 gramı ile oksijen gazının 0.64 gramı tepkimeye girerek tam verimle krom oksit katısını oluşturuyor diyor bakın katıyı oluşturuyor hemen yazalım arkadaşlar krom e, cr2 e, olacaktır burada artı e, o2 o2 eşittir cr2o3 şimdi denkleştirmeye bakalım krom 2 krom 2 tamam oksijen nedir burada 3, burada iki nasıl denkleştirebiliriz Arkadaşlar şöyle denkleştirebiliriz 3 bölü 2 yaparız yani tek elemental yapıda veya Tek elementten oluşan moleküler yapıların önüne kesirli sayılar konulabilir. Evet şu an denkleştirdik. Şu 2 ile şu 2 sadeleşirse arkadaşlar. 3 tane oksijen burada. 3 tane oksijen burada olur. Şimdi ne diyor? 1,04 gram krom varmış. Elimizde 1,04 gram. Bunu mole çevireceğiz. N eşittir. N bölü MA formülünden. Arkadaşlar buradan da. 1,04 bölü ma'sı kaçtır kromun 52 ymiş. arkadaşlar 52 diyoruz bakın şuradaki virgülü görmezsek şu virgülü görmezsek 52'nin iki katıdır o halde kaç tane virgülden sonra sayı varsa 1,2 2 tane 0 koyacağız 0.02 mol yani bu 0.02 molmüş. oksijene bakalım arkadaşlar bu e, <gülüyor> 0.02 64 gram diyor arkadaşlar n eşittir m bölü ma'dan 0.64 bölü oksijen o 2'dir arkadaşlar bir tanesi 16 ise iki tanesi 32'dir bakacak olursak yine virgülü görmesek 32'nin iki katıdır o halde iki tane sayı olduğuna göre 0.02 mol'müş yani başlangıçta elimizde yine 0.02 mol oksijen varmış krom yok tabi bakın bu katıdır bu da katıdır oluşan bu gazdır arkadaşlar şuraya tekrar yazalım evet başlangıçta yokmuş şimdi bakalım arkadaşlar 2'ye bakın şurada 3 bölü 2 1.5 demek değil mi? şunu da yazalım da evet büyük olana fazla ona bakıyoruz 2'ye 2 kullanılıyorsa 1.5'a 1.5 kullanılması gerekiyor o halde buradan 0.015 kullanılacaktır tamam mı? Kullanılacaktır. Buradan 0,02 kullanılacaktır. O halde 2'ye 0,02 oluşuyorsa 1'e de 0,01 oluşacaktır. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi sonuç olarak bu başlangıçtı. Bu değişim. Sonuç. Bakın. Krom bitecek. Değil mi? Kromun tamamı bitiyor. O halde sınırlayıcı bileşen kromdur. Oksijen. Bakın çıkartalım. 500,0. Yani bu bu kadar oksijen artar arkadaşlar. 0,005 mol oksijen artar. Bundan da 0,01 mol e, kromoksit oluşur. Şimdi buna göre grafiklerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. E, birinci grafiğimize bakalım. Kaptaki toplam katının kütlesi 1, 4'ten 1,52'ye çıkmış. Şimdi başlangıçta 1,4 krom katısı vardı. katı. Sonuçta kromoksit katısı oluştu. 0,1 molmuş. Hemen ne yapıyoruz? Bunun kaç gram olduğuna bakıyoruz. E, en eşittir m bölü ma formülünden arkadaşlar 0,01 mol e, krom eşittir m bölü ma'sına bakalım arkadaşlar. 2 tane krom varsa 2 çarpı 52 artı 3 tane 16 burası 48 yapar değil mi? 16 32 48 252 de 104 yapar. Toplarsak arkadaşlar ne olur? 152 olur. Doğru mu? Evet. 152 152 içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman m eşittir. Bakın 12, 12, yani 12, 1 2 virgül 1 2 virgül yani 1 2 virgül 1 virgül 52 gram katı olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet. Başlangıçta 1,4 sadece krom katısı vardı sonuçta ne oldu krom oksit 1,52 evet katının miktarı artmıştır birinci yargımız yani birinci grafiğimiz kesinlikle doğru ikinci grafiğimize baktığımızda ne diyor kromun mol sayısı arkadaşlar 0.02 moldü ne oldu tamamen bitti değil mi bakın zaman içerisinde bitti o halde ikinci grafiğimiz de kesinlikle doğrudur üçüncü grafiğimiz, evet oksijenin mol sayısı da 0.02 moldü ee, ne yapmış zaman içerisinde o da bitmiş Hayır arkadaşlar bitmedi değil mi yani sınırlayıcı bileşen kromdu ama oksijenden arttı değil mi 0.00 0.005 ee, mol oksijen artmıştır o halde üçüncü grafiğimiz yanlıştır hangi grafikler doğrudur arkadaşlar 1 ve 2 doğrudur yani 5 ee, doğru cevap olacaktır on birinci soru 10. E, soru çok güzeldi bu arada Gerçekten 11. sorumuza geldik. Saf olmayan madde kullanılan bakın saf olmayan madde kullanılan tepkimelerde elde edilecek ürünün miktarı bulunurken saflık yüzdesinin de dikkate alınması gerekir. Buna göre %80 saflıktaki kalsiyum karbonat içeren 50 gramlık bir karışım tepkimesine göre ayrıştırıldığında normal koşullarda en fazla kaç litre karbondioksit gazı elde edilir? Arkadaşlar ilk önce biz %80 e, saflıktaki kalsiyum karbonatın 50 gramlık kalsiyum karbonatın kaç gramının saf olduğunu bulacağız. Arkadaşlar %100'ü 50 gram sabunun %80'i safmış. Saf kısmı kaç gramdır? Diyoruz. Buradan x eşittir. 80 çarpı 50 bölü 100'den şu sıfırlar gider. Bu da eşittir. 40 gram saftır. Şimdi tepkimeyi yazalım. 40 gram bundan Arkadaşlar 40 gram bir saniye kalsiyum karbonat bu 40 gram kalsiyum karbonat kaç moldur buna bakalım en eşittir en bölü ema formülünden ee, arkadaşlar kütle belli bu da eşittir 40 bölü ema'sına bakalım 40 kalsiyumdan 12 karbondan 3 kere 16 48 de oksijenden geliyor 60 100 100 100. O halde arkadaşlar 40 bölü 100 buradan eşittir 0,4 mol olduğunu buluruz. Yani kalsiyum karbonatın molü 0,4 molmuş. 1'e e 0,4 ise bize karbondioksit sormuş. Bu da 1. O halde karbondioksitten de 0,4 mol oluşacaktır. E şimdi 1 mol karbondioksit normal koşullarda bakın normal koşullarda demiş. 1 mol karbondioksit herhangi bir gaz normal koşullarda 22 onda 4 litre hacim kaplıyorsa... Bizde ne kadar oluştu karbondioksit? 0,4 mol. 0,4 mol karbondioksit arkadaşlar. Ne kadar hacim kaplar? Buradan x eşittir. 0,4 çarpı 22 onda 4. Bu da eşittir. Çarpalım. 4 kere 4 16 elde var. 1. 4 kere 2 8. 1 elde 9. 4 kere 2 8. Evet. Kaç tane virgülden sonra kaç sayı var? 1 burada var. 1 de burada var. En sağdan 1 2. 8 virgül ne oluyor? 96 litre. Cevabımız c şıkkı diyoruz ve geçiyoruz. 12. sorumuza geldiğimizde arkadaşlar evet deneysel verim teorik verim çarpı 100 formülü yani yüzde verimle ilgili bir soru. Kimyasal hesaplamalar teorik sonuçlar üzerinden yapılır. Ancak deneylerde elde edilen sonuçlar her zaman teorik sonuçlar ile örtüşmez. Bu durumda yüzde verim formülü kullanılarak yüzde verim hesaplaması yapılır. Neşe, magnezyumla hidroklorik asit tepkimesi sonucunda magnezyum klorür tuzu ve hidrojen gazı tepkimesini gerçekleştirecek bir deney tasarlıyor. 1 mol magnezyumla 2 mol hidroklorik alarak gerçekleştirdiğinde tepkimede 47 gram magnezyum klorür oluştuğunu gözlemliyor. Bakın gözlemleme bu. Evet teorik olarak hesapladığı sonucu ile deneysel sonucu örtüşmeyen neşe bu deneyde yüzde kaç verimle verim elde etmiştir arkadaşlar basit bir soru e, kıymetli arkadaşlarım bakın hemen şuraya yazalım magnezyum artı bu katıdır 2 e, hi, hidroklorik asit eşittir magnezyum klorür e, tuzu artı bu suda artı sıvı değil su suda e, hidrojen gazı evet Arkadaşlar şimdi 1 mol alıyormuş e, bundan da 2 mol alıyormuş zaten arkadaşlar ne olur bakın 1 mole karşı daha doğrusu 2'ye karşı 2 kullanılırsa 1'e karşı da 1 kullanılır evet 1'e karşı da 1 mol oluşur 1'e karşı da 1 mol oluşur yani bu da 1'dir bu da 1'dir evet yani 1 mol magnezyum klorür, şu CL2 şimdi oluşan ne 1 mol magnezyum klorür değil mi? 1 mol. Bundan kalmadı. Bundan da kalmadı. Artansız bir e, tam verimle gerçekleşen bir tepkim oldu. Arkadaşlar e, molünü biliyoruz. Magnezyum klorürü. Bize magnezyum klorürü sormuş. E, 1 mol magnezyum klorür eşittir. M bölü MA. MA'sını kaçtır? Magnezyum arkadaşlar 24'tür. 2 tane klor olduğu için 2 çarpı 35'ten 70'tir. Evet 70, 94 yapıyor. 94 gram bölü mol. Yani 1 mol 94 grammış. O zaman 94. Yani oluşan e, m eşittir buradan e, 94 çarpı 1'den 94 gram oluştuğunu görüyoruz. 94 gram. Evet. Şimdi e kendisi ne kadar oluşturmuştu? 47 gram yani gözlemliyor. 47 gram oluştuğunu gözlemliyor. O halde arkadaşlar şu e, ne yapıyoruz? Arkadaşlar e, deneysel verim ve teorik verim. Teorik verim 94 gram geldi. Hemen yerine koyuyoruz. Yüzde verim eşittir. Arkadaşlar deneysel verim kaçtı? Kıymetli arkadaşlarım. E, yaptığımız zaman deneysel verim Evet. 47 grammış. Özür dilerim. 47. Ee, teorik verim 94 gram. Çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Bakın. 47 ile 94 birbirinin iki katıdır. 1 bölü 2 yapıyor. O halde burada yüzde verim eşittir. 1 bölü 2 çarpı 100'den. Bu da eşittir. %50 çıkıyor. C şıkkı doğru cevaptır. Evet. Evet. 13. soru karışımlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Evet. Şimdi 3 tane karışım var arkadaşlar. Üçü de tanecik boyutuna göre karışımlar olarak yazılmış. Süspansiyon neydi arkadaşlar? Katı sıvı heterojen karışımdır. Katı artı sıvı. Kolloid nedir? O da katı artı sıvı. Çözelti nedir? Sıvı artı sıvı, katı artı sıvı veya sıvı artı gaz olabilir. Üçü de olabilir. Karışımların tanecik boyutlarına göre sınıflandırılması şeklindeki gibidir arkadaşlar. Buna göre diyor karışımlarındaki dağılan maddelerin tanecik boyutlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar bu soruyu çözebilmeniz için tanecik boyutuna göre karışımları bilmeniz lazım. Tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden küçük e, karışımlara çözelti denir. Bakın bu e, çözelti çözelti küçüktür 10 üzeri eksi 9'dan. Kolloidal küç, e, kolloidal nedir arkadaşlar? O e, 10 üzeri -9 ile 10 üzeri -6 arasındadır. Değil mi? Yani 10 e, üzeri -9'dan küçük olanlar eee çözelti 10 e, üzeri 9 -9'la 10 üzeri -9'dan küçük e, büyük 10 üzeri -6'dan küçük. Burası kolloidaldir. 10 üzeri -6'dan büyük olanlar ise süspansiyondur arkadaşlar. Evet üçünde katı sıvı olarak düşünürsek bu da şekerli su olsun mesela katı sıvı e, homojen karışım olduğunu düşünelim. Bakın e, o halde arkadaşlar tanecik boyutu en büyük olan süspansiyondur sonra kolloittir en küçük olan ise çözeltidir arkadaşlar. Zaten kolloit karışım homojen karışma yakın olan en yakın heterojen karışımdır Kan serumu kolloittir arkadaşlar Kolloid Çamurlu su süspansiyondur. Süspansiyon, deniz suyu tuzlu sudur arkadaşlar çözeltidir. Şimdi en büyüğü nedir? Süspansiyon yani iki büyüktür. iki o pardon. iki büyüktür. Birden yani kolloid çözeltiden daha büyüktür. O da büyüktür. Arkadaşlar 3 tane olacak. Hangi şık doğru cevap? B şıkkı 2 büyüktür 1'den o da büyüktür 3'ten olacak. Evet 14. sorumuza geliyoruz. 14. sorumuz yine çözeltilerle ilgili bir soru. Çözeltideki bileş, bileşenlerden genellikle miktar fazla olana çözücü miktarı az olana çözünen denir. Çözeltinin fiziksel halini çözücü belirler diyor. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi fiziksel halinin katı olduğu çözüneni sıvı olan bir e, çözelti örneğidir Arkadaşlar şimdi bunu bilmek için amalgamı bilmeniz lazım arkadaşlar amalgam çok kuvvetli çözme özelliğine sahip olan civanın ile yaptığı karışımdır arkadaşlar sıvı civa birçok metali özellikle bakır gümüş altın ve alkali metalleri çözer amalgam katı yumuşak ve sıvı olabilir civa bazı metal olmayan maddeler ile de amalgam verir arkadaşlar çözüneni sıvı, çözüneni çözene sıvı, çözüneni katı olan çözeltilere şekerli su, tuzlu su falan filan burada şeyler var. Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman e, Tunc'un katı katı pirincin yine alaşım olan katı katı, lehimin katı katı olduğunu e, şekerli suyunda arkadaşlar çözünenin sıvı, e, çözüneninin katı olduğu yani sıvı katı olduğu görülüyor. Fiziksel hali ise şekerli suyun fiziksel hali sıvıdır değil mi? Amalgam ise diş dolgusu olarak da bilirsiniz arkadaşlar. Çözene sıvı ama fiziksel hali katıdır arkadaşlar. Sıvı sıvı çözülüyor ama fiziksel hali nedir arkadaşlar? Katıdır. O halde doğru seçeneğimiz A şıkkı oluyor. Aşağıdakilerden hangisinin fiziksel halinin katı olduğu çözüneni sıvı olan bir çözelti örneğidir diyor arkadaşlar. Bakın D, B, C ve E de çözünenin hepsi katıdır arkadaşlar. Burada ise sıvıdır. Ama fiziksel hali katıdır. Yani diş dolgusu, amalgam dolgu denir diş dolgusunun da yani fiziksel hali normalde katıdır. Evet 15. sorumuz. Evet hidrojen bağı arkadaşlar. Hidrojen bağı deyince aklınıza hemen fon gelsin. Fon ne demektir hocam? E, flor, flor, oksijen, oksijen ve azot. Arkadaşlar öyle moleküller düşünün ki e, yapısında florla hidrojen, oksijenle hidrojen veya azotla hidrojen bağ yapmış olsun ve bu e, moleküller aynı şekilde aynı kurala uyan diğer moleküllerle etkileşsin. Bakın su molekülü yapısında oksijenle hidrojen bağ yapmış başka bir su molekülüyle etkileşirken oksijenin bağ yapmamış elektron çiftleriyle bu hidrojen arasındaki fiziksel bağ hidrojen bağı denir arkadaşlar. Hidrojen bağı zayıf bağlar içerisinde en kuvvetli bağdır. Yine bakın arkadaşlar azot NH3'te de azotun bağ yapmamış elektron çifti vardır. Yine fon kuralına göre azotla hidrojen bağ yapmış. Burada da azotla hidrojen bağ yapmış ve azotun Arkadaşlar bağ yapmamış elektron çiftiyle diğer moleküldeki hidrojenin etkileşmesine hidrojen bağı denir. Aynı şekilde arkadaşlar hidrojen florürde de bakın flor hidrojenle bağ yapmış diğer flor da hidrojenle bağ yapmış biliyorsunuz florun şurada 6 tane bağ yapmamış elektron çifti vardır arkadaşlar. İşte bu elektron çiftiyle hidrojenin diğer moleküldeki hidrojenin etkileşmesine hidrojen bağı denir. Yoğun fazla tanecikler arasında hidrojen bağı bulunan maddeler suda iyi çözünür. Neden bunlar suda iyi çözünür arkadaşlar? Su zaten polardır arkadaşlar. Suda da hidrojen bağı vardır. Hem polar olup hem de hidrojen bağı kuralına uyan maddeler suyun içerisinde çok iyi çözünür. Bakalım buna göre diyor maddelerinden hangileri su ile hidrojen bağı oluşturarak çözünür. Arkadaşlar e, ne yapacağız? Fon kuralına uyanları işaretleyeceğiz. Bakın azot hidrojenle bağ yapmış. Evet bir uyar. E, flor hidrojenle bağ yapmış iki de uyar karbon hidrojenle bağ yapmış fon kuralına uymaz arkadaşlar e, bakın şurada dikkat edin işte burada alkollü yapılarda oksijen sondaki oksijen bir hidrojenle bağ yapmış arkadaşlar bu da uyar kükürtle hidrojen arasında bağ yapmış bu fon kuralına uymuyor hangileri uyar diye sormuştu arkadaşlar 1 2 ve 4 doğru seçeneğimiz D şıkkı oluyor 16. soruya geldiğimizde arkadaşlar %10'luk 500 gram bakır sülfat bakır 2 sülfat özür dilerim bakır 2 sülfat çözeltisi hazırlamak isteyen Buğra e, buna göre diyor Buğra çözelti hazırlarken kaç numaralı aşamada hata yapmıştır. Evet ne yapacağız 500 gramlık %10'luk nedir 50 gram bakır sülfat katısını tartacağız ilk önce evet bir de birinci doğru 50 gram. Yani 500 gram çözelti hazırlamak için %10'luksa bunun içerisinde 50 gram bakır sülfat olması lazım. Bir doğru tartılan katıyı balon jöje içerisine koydu. Evet koyarız doğru. Balon jöjeye katı maddeyi çözmek için bir miktar su ilave ederek çalkaladı. Evet bu da olabilir. Arkadaşlar 4 katı maddenin tamamı çözündükten sonra balon jöjeye 450 gram su ilave etti. Arkadaşlar yani 500 gramlık bir e, çözelti hazırlamak istiyorsak kıymetli arkadaşlarım. E, 450 gram su koymamız lazım doğru ama e, üçüncü adımda zaten bir miktar su ilave etmişti. O halde bu 500 gramdan fazla oldu ki. Olmaz dördüncü de yanlış yapmıştır. arkadaşlar dördüncü yerde yanlış yapmıştır. balon jejennin kapağını kapatarak çözelti etiketle de 5'te doğru yapmıştır. Evet hangisinde? Hata yapmıştır. 4'te hata yapmıştır arkadaşlar. Zaten 3'te bir miktar su koydu. 450 gram daha su koyarsa o 500 gramdan fazla olur. Bakın zaten 50 gram bakır iki sülfat vardı. E, 450 gramda su koyduğumuza 500. 3'teki e, su nereye gidecek o zaman? 500'den fazla olmuş olacak. O halde 4. E, aşamada hata yapmıştır arkadaşlar. 17. soruya geldiğimizde arkadaşlar e, ne diyor? Kimya dersinde deney çalışması yapan Onur iki ayrı kapta yüzer gram su ile şekildeki çözel, gösterilen çözeltileri hazırlıyor. Bu iki çözelti için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım burada kütlece yüzde derişimi bilmemiz gerekiyor. Bir, birinci çözelti daha derişiktir. Arkadaşlar yüzdesine baktığımız zaman yüzdesi fazla yani çözülen madde oranı fazla olan çözelti derişiktir. Yani birinci çözelti %20'lik, ikinci çözelti %10'luk ise birinci çözelti karşılaştığımız zaman deri, derişiktir, ikinci çözelti seyreltiktir. Yani birinci yargımız doğrudur, doğruları arıyoruz. Zaten birinin olmadığı ışıkları silelim, zaten hepsinde varmış neredeyse. İki çözelti karıştırıldığında oluşan yeni çözeltinin kütlece derişimi 15 olur diyor. evet bakalım arkadaşlar yüzer gramlık suyla bakın bakalım şöyle arkadaşlar yüzde yirmilik bakın yüzer gramlık su diyorsa arkadaşlar yüzde yirmilik şu formülle yapalım kütlece yüzde yirmilikmiş arkadaşlar x kadar tuz çözülmüş arkadaşlar x artı 100 çünkü tuz artı çözelti çarpı 100 diyelim arkadaşlar buradan ne olur x artı 100 eşittir 5x mi olur evet 5x x bu tarafa geçer eksi olarak 100 eşittir 4x her iki tarafı 4'e bölersek arkadaşlar x'in 25 olduğunu. Yani tuz burada 25 gram tuz varmış. Tuz 100 gramda su varmış. Tamam mı? Toplam çözelti 125 grammış. Tamam? Evet, şu formülden bulduk. İkinciye bakalım arkadaşlar. Biraz uzun sürecek. Evet, %10'lukmuş. Bu da eşittir ikinci de de x Tuz olsun. X miktar tuz. X artı yine 100 gram su. Bakın 100 gram suyla hazırlamış. Çarpı 100. Sadeleştirirsek iki taraftan burada 10 kalır. X artı 100 eşittir. 10 X ise arkadaşlar bu, bu tarafa X olarak geçer. 100 eşittir. 9 X her iki tarafı 9'a bölersek arkadaşlar ne olur? x eşittir. Ne olur? Bir kere var. 9 11 virgül 1. Oo, burada 11 virgül 1 devredenli 100 gram su. Arkadaşlar zaten şimdi bunu bu şekilde bulduk. Tuz miktarı 11 virgül 1'miş. Yani devreden bir de. Böyle bir şey. Şimdi bunun ikisini karıştırdığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? 25 11,1 daha ne oluyor? 36 6,1 devreden toplam çözeltimiz ne oluyor? Bu 111,1 toplarsak arkadaşlar 235 235,1 çarpı 100 dediğimiz zaman kütlece yüzde derişimini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. İki çözeltiyi kütlece yüzde eşittir. Bakın tuz miktarı bu kadar. Çözelti miktarı da bu kadar. Zaten bunu hesap makinesiyle yaparsanız arkadaşlar yüzde on beşten daha büyük bir çözelti derişimi olacaktır. Yani ikinci yargımız yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü yargımıza baktığımızda çözeltilerdeki tuz oranını eşitlemek için birinci çözeltiye 100 gram su eklenebilir. Arkadaşlar 100 gram su eklediğimiz zaman yani toplam çözelti 125 gramdı. Ee, %10'luk yapabilmek için arkadaşlar e, ne yapacağız? %10'luk yapabilmek için 125 gramı %10'luk yapabilmek için arkadaşlar 100 gram değil 125 gram daha su eklememiz gerekiyor. Yani niye zaten 25 gram değil miydi tuzumuz o zaman 125 gram daha su eklersek 250 gram çözeltimiz olur arkadaşlar bunun da çarpı 100 dersek ne olur şurası 1 olur evet bir sadeleştirirsek 10 bölü 1'den 10 yani 125 gram daha su eklersek ancak çözeltinin tuz oranlarını yani ikisinde %10'luk yapabiliriz o halde 3. da yanlış. Doğruyu e, arıyorduk sadece bir doğru cevapmış. çok güzel bir soru hazırlamışlar arkadaşlar tam böyle şaşırtmacalı bir soru olmuş 18. soruya geldiğimizde Evet bu soruyu çözebilmek için arkadaşlar tuzun yoğunluğu suyun yoğunluğu niye vermişiz bakalım hastanelerde Evet hastanelerde kullanılan serim homojen bir karışımdır 100 mililitre serumda evet tamam bundan vermişiz arkadaşlar 100 mililitre vermiş içinde çözünen ise gram olarak vermiş 100 mililitre serumda 0.9 gram sodyum klorür içermektedir yani tuz içermektedir o halde diyor verilen bilgiye göre e, kıymetli arkadaşlarım e, yargılarından hangileri doğrudur diyor. E serumdaki sodyum klorürün kütlece yüzde derişimi 0,09 diyor. Arkadaşlar bakın bize eğer şu 100 mililitre su içerisinde deseydi biz suyun yoğunluğunun mililitreyi grama çevirebilmek için suyun yoğunluğunun 1 gram bölü mililitre ya da santimetre küp olduğunu biliyorduk. Bunu 100 gram su olarak alabilirdik. 100 gram su artı 0, 0, 0 şey 100 gram e, su su artı 0.9 gram sodyum klorür. o da ne olurdu arkadaşlar kütleci yüzde değişimi 09 olmazdı daha düşük bir miktar olurdu. çünkü toplam çözeltinin miktarı 100,09 gram olurdu burada mililitre olarak ne yapmış serumun tamamını vermiş yani 100 mililitre serumun içerisinde 0.9 gram tuz varsa bakın tuzun yoğunluğu kaç arkadaşlar 2.16 şimdi 0.9 gram tuz bakın değiştir en bölü ve diyelim hacmini bulalım bakın e, ne, neydi gramı 0.9 0.9 yoğunluğu kaç 2.16 şimdi ve eşittir 0.9 bölü 2.16 yaparsak arkadaşlar burada e, birden daha büyük bir e, o, olay çıkacaktır. Yani e, 0.9 gram sodyum klorür tuzunun e, kapladığı alan e, sudan daha fazla olduğu e, ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Hacim olarak daha fazla e, ne yapacaktır? E, çıkacaktır. Serumdaki sodyum kütlece yüzde derişimi 0.9 çıkmaz arkadaşlar. Çünkü burada 1000 litre vermiş serumun miktarını vermiş. İçindeki tuzun ise kütlesini vermiş arkadaşlar. Evet ikinciye baktığımız zaman 500 mililitre serumda 4.5 gram tuz çözülmüş olabilir. Evet 100 mililitrede 0.9 gramsa 500 mililitrede x gramdır deriz. Buradan x eşittir ne olur 5 katı. Bakın bu 5 katı da 5 katı ne olur 4.5 gram olur evet doğru ikinci yargımız kesinlikle doğrudur üçüncü yargımız 1 litre serum hazırlamak için 9 gram sodyum klorür kullanılmalıdır arkadaşlar bu da 100 mililitre serum hazırlamak için 0.9 gram tuz harcıyorsak yani tuz lazımsa 1000 gram yani 1000 mililitre özür dilerim 1000 gram değil 1000 mililitre serum için ne kadar deriz 10 katıdır arkadaşlar x eşittir 9 gram sodyum kloru kullanılmalıdır yani 3 de doğrudur bakın biri tekrar edeyim arkadaşlar 100 mililitre vermiş arkadaşlar 100 gram vermiş olsaydı buradan bu hesabı yapabilirdik ki 100 gram serumun içerisinde 0.9 gram o zaman ne yapardık arkadaşlar kütlece yüzde değişim eşittir Bakın kütlece yüzde derişme eşittir 0.9 çözünendi. Çözeltinin kütlesi 100 gram olsaydı. Evet 0.9 0.9'luk çıkardı. Ama bize burada mililitre vermiş arkadaşlar. Mililitreyi grama çevirmemiz gerekiyor. Ama bu serumun içerisinde su olsaydı. Sadece su olsaydı suyun e, yoğunluğu 1 gram bölü mililitredir. Yani 1 mililitre su eşittir bir gram diyebilirdik ya da bir santimetre küp zaten milimetre santimetre küp eşittir bir gramdır diyebiliriz ama tuz için diyemeyiz arkadaşlar bakın 2.16 gram e, tuz bir mililitrelik yer kaplıyormuş arkadaşlar ya da bir santimetre küplük yer kaplıyormuş bakın 2.16 gram tuz bir santimetre küplük yer kaplıyormuş o halde burada kütlece yüzde değişimi 0.9 dur diyemeyiz Bunda bu şekilde güzel, gerçekten çok güzel bir soru. Bunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde bunu gram olarak aldığımız zaman formülde yerine koyarsak evet buradaki %0,9 kat sayısı çıkar ama biz burada mililitre yani hacim biriminden bahsediyoruz arkadaşlar. Formülde kütleden bahsediliyor arkadaşlar. Kütleye çevirmeniz lazım hacmi. Onda da farklı bir sayı çıkar. Evet 19. soruya geliyoruz. Yine kütlece yüzde derişimle ilgili bir soruymuş. 100 gram çözeltide bakın çözeltiyi vermiş. Çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim demiş. Kütlece yüzde kırklık 40 400 gram tuzlu su çözeltisine su miktarı kadar saf su ekleniyor. Buna göre diyor. İlk önce ekleyelim bakalım. Yüzde kırklık 40 400 gram tuzlu su. Arkadaşlar hemen şuraya formülü yazalım. Yüzde kırklık Çözeltimiz 400 grammış. Çarpı 100. Tuz miktarını buluyorum arkadaşlar. Burada 4 kalır. 4 ile x eşittir. 160 gram çıkar. Yani bizim elimizdeki çözeltide 160 gram tuzumuz var. 400 gramdan 160 çıkarttığımız zaman suyumuz da 240 gram oluyor. Ne diyor? Tuzlu su çözeltisine su miktarı kadar saf su ekleniyor. Evet ne yapıyor? 240 gram daha saf su ekliyoruz. Şimdi yeni çözeltimiz ne oldu? Yine 160 gram tuzumuz var bu sefer. 480 gram suyumuz var arkadaşlar. Toplam çözeltimiz ne kadar oldu? 580, 640 gram oldu. 640 gram da toplam çözeltimiz oldu. Kütlece %20'lik olur diyor. Bakalım. Hemen formülde yerine koyuyoruz son çözeltiyi. Kütlece eşittir. 160 gram tuzumuz var. Böyle 640 gram ee, Çözeltimiz çarpı yüz diyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Ee, Şuna şunu sadeleştirelim. Bu da eşittir 1600 bölü 64. Değil mi? Evet, 1600 bölü 64. Şimdi kaç kere var arkadaşlar? 64, 128 yarısı desek Evet tamam arkadaşlar yüzde 25 çıkar yüzde 25 isterseniz şöyle yapalım 1600 böyle 64 arkadaşlar 16'da yok 160'da iki kere var iki kere 4 8 2 kere 6 12 çıkartırsan 24 42 42 de yok 420'de 5 kere var 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 6 30 400. Ha buradan bir verdik Özür dilerim. 32. 320'de 5 kere var. 5 kere 6. 32 deldi. 32 yapıyor. Çıkartırsan 0. Yani %25'lik oluyor. Demek ki %20'lik olmuyormuş. Birinci yargımız yanlışmış. Çözülen tuz miktarı azalır. Arkadaşlar çözülen tuz miktarı hiç değişmedi ki. Yanlış. İlk çözeltiye göre daha seyretik olur. Tabii ki saf su koyduğumuz zaman arkadaşlar %40'lıktan %25'liğe düştü son çözelti ilk çözeltiye göre daha seyreltiktir hangileri doğrudur diyor c şıkkı yalnız 3 olacaktır arkadaşlar evet son sorumuz evet uzun bir test oldu son sorumuz süt günlük tükettiğimiz önemli besin maddelerinden birdir tabloda inek sütünün ortalama bileşim verileri yazılmıştır bir, bar, bir su bardağı süt 240 gram bir kahve fincanı süt 70 gram bir çay kaşığı süt 5 gram olduğuna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur bakalım birinci yargımız bir su bardağı süt içen kişi 7.44 gram protein almıştır ne diyor bir su bardağı için bir su bardağı 240 grammış arkadaşlar şimdi bakalım neydi protein demiş protein 100 gram da neymiş protein 100 gramda 3.10 gram, yüzde 3.10 grammış. Yüzde 3.10 gramsa e, bir su bardağı süt içen yani 240 gramda, 240 gramda x deriz buradan X çarpı 100 eşittir 240 çarpı 3.10. Ne olur? Şu şuna gider. X eşittir 200, 24 çarpı 3.10 bölü 10 arkadaşlar ne olur. 24 virgülleri görmezsek yani 24 çarpı 31 diyordum. Bakalım 4 12. 2, 6, toplarsak 4, 4, 7. Evet, 7, 7 74,4 bölü 10. Buradan 7,44 gram protein almış olur. Evet, birinci yargımız doğrudur arkadaşlar. İkinci yargımıza baktığımızda 20 çay kaşığı sütün... 86.30 gram sudur arkadaşlar bir çay kaşığı kaç gramdı bir çay kaşığı 5 gramsa bir çay kaşığı 5 gramsa 20 çay kaşığı kaç gramdır deriz buradan x eşittir 100 gram olduğunu buluruz e, 100 gram e, sütün e, suyu da 86.30 dur evet doğru 3'e baktığımızda 5.88 gram laktoz alabilmek için 2 kahve fincanı süt içmek lazım. 1 kahve fincanı 70 ise 1'i 70 ise 2 kahve fincanı 140'tır arkadaşlar. 100 gramda 4.20 ise arkadaşlar 100 gramda 4.20 gram laktozsa arkadaşlar 140 gramda kaçı laktozdur diyoruz? Buradan x eşittir. 140 çarpı 4.20 bölü 100 diyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu da yine işlem yapacağız. Ne olur? Şununla şu sadeleşir. Evet. Bunu da 14'ü 10'a böldüğüm zaman 1.4 olur. Bakalım. 14 çarpı 42 2 kere 4 8 2 kere 1 2 4 kere 4 16 16'nın 6'sı elde var 1 4 kere 1 4 1 de elde 5 toplarsak 8 8 5 evet 5.88 buradan da bu yargıda doğrudur arkadaşlar doğru seçeneğimiz E şıkkı oluyor kıymetli arkadaşlarım biraz karışık oldu ama artık kusura bakmayın bir testin daha sonuna geldik arkadaşlar. Testimi izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarımızı bu yönde teşvik etme, etmeniz beni mutlu edecektir. Arkadaşlar nokta dahi olsa yorum yapalım lütfen. Beğendik ya da beğenmedik diye. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.